Arkadaşlar, telefonumuzun fotoğraflar uygulaması çok gereksiz yere şişiyor. Neden? Çünkü Whatsapp'tan bir sürü böyle gereksiz fotoğraflar geliyor, cuma mesajları geliyor, aldığımız screenshotlar, ne mi aynı pozdan çektiğimiz bir sürü fotoğraflar falan filan. Bunları temizlemekte gerçekten eziyet. Ama gereksiz fotoğrafları temizlemek için çok güzel bir uygulama var, size onu önereceğim. İsmi Gemini Photos. İngilizcesi nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu uygulama sizin fotoğraflarınızın hepsini analiz ediyor ve birbirine benzer olanları... Bir kere kategorilendiriyor ki aynı pozdan yüz tane olmasını silebilelim. Sonra tekrar eden fotoğraflar ben sürekli olarak sildiğim için burada sıfır. Ekran resimleri, hani gereksiz ekran resimlerini tık tık tık hızlıca silebilmemiz için. Notlar üstünde yazı olan fotoğraflar demek. Bulanık olanlar yani arada böyle saçma fotoğraflar varsa hızlıca silebilelim diye. Bu uygulama benim fotoğraf albümümü temizlemeyi gerçekten çok kolaylaştırdı. Ve şiddetle tavsiye ediyorum kullanmanıza.